%113,9'u ondalık sayı olarak yazmayı deneyelim. Burada gördüğünüz bu yüzde işareti bölü 100 anlamına geliyor. Yani %113,9'u yüze bölersek ulaşacağımız sayıyı gösteriyor. Eğer %113,9'u ondalık olarak yazmak istersek, ondalık sayı olarak yazmak istersek, %113,9'u yüze bölmemiz yeterli olacak. Ondalık bir sayıyı, Ondalık işareti olan virgülü bir basamak sola kaydırmamız gerekiyor. Aynı şekilde eğer bu sayıyı aynı sayıyı yüze bölersek de virgülü iki basamak sola kaydırmamız gerekiyor. Kısaca bir sayıyı ona her bölüşümüzde virgül bir basamak sola ilerleyecek. Eğer 10 ile çarpıyor olsaydık tam tersini yapmamız gerekecekti. Yani virgül sağa doğru basamak basamak hareket edecekti. Neyse bununla ilgili başka videolarımız var onları izleyebilirsiniz. Şimdi sorumuza geri dönelim. 113,9'u 100'e bölüyorduk. Öyle değil mi? O halde virgülü 2 basamak sola doğru kaydıracağız. Sonucumuz da 1,139 olacak. Hepsi bu kadar.